Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Uzun ara, bir aradan sonra sizinle birlikteyiz tekrardan. E, aracımızdaki büyük sorunlar e, çözüyoruz. Onları yavaş yavaş toparlıyoruz. E, aracımızda şimdi testemimizi bağlayacağız. E, aracımıza her şeyi bağladıktan sonra e, ufak tefek eksiklere kalırsa da onları da yavaş yavaş araba çalışıyorken yaparız. En azından arabamızı yürütelim artık. Yani bu çok uzun süre oldu. E, i̇lk başta testeminin modifiyesine teyipten başladım. E, Teyibi mod alacağım. Zaten kabloları da çekmiştik. Bu şasesi. Bu kontaktan gelen uç. Bu da sürekli 12 volt. Yani TV'mizin havza ram kablosu. Bu kablo sayesinde TV'mizdeki havzası gitmeyecek. Şimdi bunların bağlantısını gerçekleştireceğiz. Şu sarı olanı sabit elektrik vereceğiz. Ki TV'miz havzayı kaybetmeyecek. Kırmızı olan da kontaktan gelen uç. Yani kontağa bağlı olacak. Kontağı açtığımızda TV'miz çalışmaya başlayacak. Bu şekilde de bağlantıları yapalım. Bunu Sarıya bağlayacağım. Ya aslında bunların ikisi de 12 volt. Böyle de bağlayabilirsiniz ama bu şeyler ne olacak? Konta bağlamayacak. Teyp sürekli açık bir pozisyonda kalacak. Yani teyp açık unuttuğumuzda teyp sürekli çalmaya devam edecek. Bu da akünün zayıflamasını sebebi verebilir. Ondan dolayı konta bağlamak her zaman daha iyi bu teypleri. Güç kablolarımızın bağlantısını gerçekleştirdim. Sarı, kırmızı ve siyah kabloları bağladık. Bunlar teypimizin çalışması için gerekli olan kablolar. Diğer kabloları kullanmayacağım. Amfi, amfi kullanacağım için bu kabloları kullanmayacağım. Bunlar da 4 tane öperler çıkışı var bu teypte. Dilerseniz buradaki ovalleri buraya da bağlayabilirsiniz ancak amfi daha güçlü olacağı için ona bağlayacağım. Bu kabloları o yüzden kullanmayacağım. Sadece şu 3 kabloyu bağlamam yeterli olacak. Bir de bunlar da zaten ses yani. Şundan ikisi. Amfi'yi daha bağlamadığım için henüz tak takmadım. Şu gelen kablo ise amfimizin tetik ucu. Mavi kablo yani buraya bağlanacak. Bunda buraya bağlı teybimizi kapatıp açtığımız zaman anfimizde kapalı mı açacak yani. Bu mavi uç o işe yarıyor. Ama şimdi ara, e, teybimizi çalıştırmayı deneyelim. Herhangi bir sıkıntı problem var mı? Ona bir bakalım. Ondan sonra o işlere geçeceğiz. İlk olarak aracımızı kontağı alıyorum. Anahtarımızı çeviriyorum şu an. Şu şekilde açtım. Kontağımızı. E, şu an aküyü tam takı, takmamışız. Aküyü bir takalım. Akümümüzü takıp geldim. Ee, şu an çalışıyor. Sıkıntı yok. Şimdi kontağı açacağım. Şu şekilde. Kontağı açtım. Kontağı açtıktan sonra Teybimize elektrik geldi. Bu şekilde görebilirsiniz. Artık teybimiz konta bağlı. Burada setup diyor. Yani ANF'imizin ayarlarını istiyor. Ayarlarımızı istiyor. Ayarladıktan sonra ise bakacağız onlara. Şu şekilde. Şimdi kontağı kapatıyorum. Kontağı kapattığımda teyp de kapanmış oluyor. Yani teyp tesisatımızı, tesisatımızın bağlantılarında herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arkaya 4 tane oval kolonumuzu bağlayacağız. Kolonlar burada. Onları da bağlantısını yapıp bir test yapacağız tabii ki de. Bir de size yerinde montajladıktan sonra göstereyim. Bu şekilde. Kontağımız açık ve teypimiz çalışıyor. Şimdi kontağı kapatacağım. Gördüğünüz gibi kontağı kapattığımızda teypimizde elektriği kesmiş oluyor. Tekrar kontağı açıyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum direkt teybimiz açıldı. Bu şekilde kontağa bağlı. Gayet de güzel oldu. Şimdi arka, arka tarafa geçip ovaleri bağlayacağım. Evet kolonlarımızı bu şekilde taktık. 2 tane camot, 2 tane finer olmak üzere 4 tane ovalimiz Stor anfiye bağlı. Saplı fırımız ise mono bağlı. Şimdi testine geçeceğim. Ama ondan önce bagaj kabinini yapmıştım. Bagaj kabinini göstereyim. Bagaj kabininin yapım aşamaları da mevcut. Yapım aşamalarını da hep birlikte görelim. Ondan sonra ise e, tesisatla işimiz kalmadı. Bu arada araçta çift akü olacak. Arkaya bir akü daha ekledim. E, bununla ilgili projem vardı demiştim. Aküyü göstermiştim o Vlog'un da. Vlogunda. O aküyü de sisteminde kullanacağız. E, onun da nasıl kullanılacağı hakkında ayrı bir video yapacağım. E, şimdi ben montajlarını gerçekleştirdim. Size onun hakkında yani çift akü nasıl araca montajlanıyor. Nasıl birbirinden ayrım yapılıyor. Bunları göstereceğim. Şimdi bagaj kısmına geçelim ve görün.